Bu videoda, spout'un antenini nasıl takacağımızı anlatacağım. Bunun için elinizin ayarı bayağı iyi olmalı. Ayrıca sıcak silikonu sıkarken de çok dikkatli olmalısınız. Bu atacı önceden açmıştık. Atacın bir ucu düz. Bunu bu düz haliyle bırakacağız. Ama atacın geri kalanına mümkün olduğunca eğim vereceğiz. Bir tek diğer uca hiç dokunmayacağız, düz bırakacağız. Çünkü bu haliyle dümdüz kalırsa, bağlamak çok daha kolay olur. İşlemi tamamladığınızda atacın buna benzemesi lazım. Evet, spoutu alıp yan yatırıyoruz. Yakınlarda bir arkadaşınız varsa ona tutturabilirsiniz. Yoksa bantrolosu da işi görür. Antenin anahtara paralel olması lazım. Anahtarla hizalamaya çalışıyoruz. Atacın düz kısmını anahtarın üzerine yerleştirip sıcak silikonla sabitleyeceğiz. Silikon miktarını tutturamamanız muhtemel. Şöyle söyleyeyim, her iki ataç da tamamen silikonla kaplansın yeter, daha fazlasına gerek yok. Çünkü fazla silikon sıkarsanız taşıp anahtarın üstüne damlayabilir ve anahtarı bozabilir. İyice yapıştığından emin olmak lazım. Silikon beyazımsı bir renk alana ve tamamen soğuyana kadar atacı sabit tutuyoruz. Sonra diğer tarafa geçip aynı işlemi tekrarlayacağız ve robotumuz antenlerine kavuşmuş olacak. Antenlerin ikisini de taktıktan sonra düzgün çalışıp çalışmadıklarını test ediyoruz. Şimdilik ledleri yakmıyorum çünkü şu an bizi sadece robotun nasıl çalıştığı ve ne yaptığı ilgilendiriyor. Görünüşe bakılırsa gayet iyi çalışıyor. Bir engele çarptığında geri gidiyor. Ama bence optimize edilirse daha bile iyi çalışabilir.